Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 3-9 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler Güneş Koç burcunda parlıyor, Ay ışığını büyütüyor bu hafta. Dolunay meydana gelecek. Pazartesi-Salı günü Ay Başak burcunda olacak. Ay Başak burcunda ilerlerken özel yaşamınıza Ev düzeninize, ailevi konulara, yuvadaki işlerinize biraz daha odaklanabilirsiniz. Evet evde zaman geçirmeniz, evle ilgilenmeniz, evde çalışıyorsanız belki yine iş konularında daha aktif olmanız mümkün. Başak düzen demek, hijyen, temizlik, sağlık gibi konulardır. Yani bu da belki evinizi şöyle bir düzenleyeceksiniz, çalıştığınız mekanları düzenleyeceksiniz. Bunlara da daha fazla odaklanacaksınız. Titiz olmanız mümkün eleştirel de olabilirsiniz veya ailevi ilişkilerde biraz aşırı kontrolcü olabilirsiniz, korumacı olabilirsiniz. Bunları da dengelemek gerekiyor. İletişim gezegeni Merkür ve sizin yönetici gezegeniniz Merkür hafta başı itibariyle Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Merkür uzun bir süre 11 Haziran'a kadar Boğa burcunda kalacak. Bunun nedeni 20 Nisan'la 15 Mayıs arasında Merkür gerileyecek. Bu nedenle Boğa Burcu'nda biraz uzun kalıyor. Boğa Burcu'ndaki Merkür yavaşlar. Yani sizi de zihinsel anlamda biraz yavaşlatabilir bu dönemde. Çünkü birkaç haftadır Koç Burcu'nda hızlı bir zihinsel iletişim veriyordu bize. Hızlı düşünceler, hızlı fikirler günlük hayatımızı da biraz hızlandırmış. Ama şimdi biraz yavaşlama, bir geri çekilme, bir dinlenme dönemi aslında. Bilinçaltınıza, geçmişe daha fazla odaklanabilir ya da yalnız yapacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Biliyorsunuz retro dönemi dikkat etmek lazım. Önemli işleri, görüşmeleri, anlaşmaları, sözleşmeleri 20 Nisan'a kadar retro başlamadan tasarlamakta, planlamakta ya da bunları yapmakta Fayda var sevgili ikizler Bu hafta çarşambadan itibaren ay Terazi burcuna geçecek Onun öncesinde salı öğleden sonraki saatler akşam saatlerinde biraz dikkat edin ay boşlukta olacak Neptünle karşıt açısı var Bu biraz böyle sindirim sisteminizde zorlayabilir işte bağışıklık sisteminizi düşürebilir ailevi ilişkilerde zaman zaman böyle özel hayatımızda duygusal anlamda karmaşa yaratabilecek durumlar olabilir. Bir şeyleri de kaybedebilirsiniz dalgınlık sonucu. Bunlara dikkat edelim. Çarşamba sabah erken saatlerde ise ay terazi burcunda hemen Mars'la bir açı yapacak. Güne hızlı Biraz sabırsız, gergin başlayabiliriz. Ee, o yüzden özellikle para harcama konularında çarşamba sabah saatlerine dikkat edin. Çok fevri davranmamaya çalışın. Perşembe günü terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu Dolunay sizin 9. Evinizde, evinizde meydana gelecek ki aslında güzel bir ev. ev alanı. Burası şanslı bir ev alanı. Ve Dolunay'dan da olumlu bir açı alıyorsunuz sevgili ikizler. Sosyalleşme, biraz ilişkilere zaman ayırma, aşk. Romantik konular, işte çocuklarla ilgili aktiviteleriniz, planlamalarınız, hani bunların öne çıkabileceği bir dolunay bu. Ee, seyahatleriniz olabilir ya da seyahat planlarınız olabilir. Kişisel anlamda yaratıcılığınızı geliştirebileceğiniz, hobileriniz, işte ilgi duyduğunuz alanlarda mesela yapacağınız faaliyetler. Bunlarla ilgili konular olabilir. Çocukları olanlar için çocukların eğitimi, işte onlarla ilgili belki bazı kutlamalar, etkinlikler, onlarla daha fazla zaman geçirmenizi sağlayacak konular devrede olabilir çocuk sahibi olmak isteyen sevgili ikizler bu dolunay bununla da ilgili güzel haberler getirebilir Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum Hoşçakalın.